Döviz kurları ve altında önemli gelişmeler var. Divan-ı hükmü Fetvai şerifesiyle vatandaşlar yine açlık ve yoksulluğa mahkum edildi. 2023 yılı zamlarıyla birlikte asgari ücretli ve emeklilerin alacakları maaşlar neredeyse belli oldu. 8 bin Türk Lirası bile değil. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altında güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açınız. Son 16 yılda asgari ücret hiçbir zaman dolar karşılığı 400 dolardan fazla olmadı. Asgari ücrete yıl başında yapılan zamlar ile dolar karşılığı 400 dolara denk geliyordu, yıl sonuna doğru ise enflasyon hariç döviz kurları karşısında değer kaybeden Türk lirası nedeniyle o 400 dolar 330 dolara düşerdi. Ayrıca temel gıdalarda bu kadar pahalı değildi. Şu an ise asgari ücret 5500 Türk Lirası, doları çok sert baskılamalarına rağmen 18.65'ten hesaplarsak asgari ücret şu an 295 dolara denk geliyor. Üstelik bir de temel gıda maddeleri çok aşırı derecede pahalı. 2023 yılında asgari ücret dolar karşısında daha da düşecek, temel gıda ürünleri ve diğer tüm tüketim maddelerine aşırı zamlar yapılacak. Günü birlik, politik propaganda ve yönlendirme dönemleri bitti, yakında tamamen yok olacak. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz dedi. Dostlarım, ben aynı fikirde değilim, vatandaşlar, yüksek enflasyon, düşük faiz nedeniyle kur korumalıdan ve diğer mevduat faizlerinden çıkıp dolara yöneliyorlar. İnsanların alım gücü bitmiş durumda. Enflasyon ise hızla artmaya devam ediyor ve daha fazla artmaya da devam edecek, kesinlikle önlem alınamaz. Çünkü, ülkede döviz bitmek üzere, sadece, kısıtlı olarak ihracattan gelen dövizlerin bir kısmı, ihracatçıların elinden alınıp dolara baskılama yapılıyor, ihracatçılar ise bu duruma çok öfkeli. Bunun üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde ihracatçıların döviz kuruyla ilgili şikayetlerine ilişkin olarak, döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler, optimal nokta çok uzakta değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar diye konuştu. Nebati'nin döviz planı varmış, dövizde krize giren bir ülkede hiçbir plan olamaz, sadece günü kurtarma amaçlı, propaganda ve propagandaları destekleyecek, yandaş medyanın içi boş propagandaları ile kendi yandaşları avutulup uyutulur. Akıllı insanlar, bu tip ucuz ve kof propagandalara kanmaz. Dövizde yeni sorunlar başlayacak. Avrupa Dışişleri Bakanları bugün Rusya ve İran'a yaptırımları görüşecek. Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme gelecek olan Rusya'ya 9. yaptırım paketi 200 kadar şirketin ve şahsın yaptırım listesine alınmasını içeriyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya Rusya Savaşı için 2 milyar euro vereceği ve savaşın 2023 yılında da devam edeceği gündemde. Bu durumlar, ülkemizde altın ve döviz kurlarına nasıl etki edecek diye bakacak olursak. Dolar, 2022 Mart ayında 11 lira 45 kuruş iken, Avrupa, Rusya ve İran'a o zamanda yaptırım uygulamış ve dolar aniden 14.20'ye yükselmişti. Bu yükselişin sebebi ise, Türkiye'nin, Rusya, İran ve Ukrayna'ya yaptığı ihracat, yaptırımlar sebebiyle aniden çok zayıflamış, bu nedenle ülkemize döviz girişi azalmıştı. Çünkü ülkemiz en çok ihracatı bu üç ülkeye yapıyor. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımları döviz girdisini azaltarak Türkiye'de döviz kurlarında tekrardan yeni yükselişlere sebep olacaktır. FED faiz kararı 14 Aralık'ta saat 9 ile 9.30 arasında açıklanacak. Altında çok düşük kısa günlük oynaklıklar olabilir, döviz kurlarında ise düşüşler olmaz. TL'de beklemeyin, dolar alın, mutlu kalın, görüşmek üzere.